Merhaba sevgili Boğa Burçları ve Yükselen Burcu Boğa olanlar Şubat 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Boğa Burçları Şubat ayı yorumlarına geçmeden önce ufak bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Öncelikle kanalda hali hazırda devam eden ve 10 Şubat tarihine kadar devam edecek olan bir çekiliş var. 100 bin aboneye özel. Instagram opikus adresinden ve aynı zamanda e, YouTube kanalındaki videodan zaman zaman yapacağım duyurulardan e, Detayları öğrenebilirsiniz. Bununla birlikte ilk defa karşılaşıyorsak veya henüz kanala abone değilseniz içeriklerimi beğeniyorsanız kanala abone olarak yorum yaparak beğen tuşuna basarak destek olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bununla beraber kanala ayrıca destek olmak isteyenler teşekkürler ve katıl butonundan kanala destek olabilirler dedikten sonra hemen şubat ayı yorumlarına geçmek istiyorum. Şubat ayı biraz sert etkilerle başlıyor. Öncelikle 3 Şubat tarihinde Güneş Uranüs karesi kesinleşecek. Güneş 14 derece Kova Burcunda. Uranüs ise 14 derece Boğa Burcunda bulunmakta. Bu etkiye baktığımız zaman aslında 8 Kasım tutulmasına benzer bir enerjinin tetiklendiğini görüyoruz. Sizin için oldukça etkileyici. Özellikle yükselen dereceleriniz bu derecelere yakınsa e, ve 8 Kasım tutulmasına benzer etkiler yaşadıysanız yine bu aks tetiklenecektir. Kariyeriniz, geleceğiniz e, Toplum önündeki yeriniz, gelecekle alakalı alınması gereken kararlar, belki ebeveynleriniz, otorite konumundaki kişiler, belki devletle veya hükümetle, resmi işlemlerle alakalı prosedürlerle ilgili konularda bir takım ani gelişmeler olabilir gibi gözüküyor Şubat ayının ilk günlerinde. 4 Şubat tarihinde Venüs-Mars karesi kesinleşecek. Venüs 11 derece balık burcunda, Mars ise 11 derece ikizler burcunda yani ikinci eviniz ve 11. eviniz etki almaktan. Burada tabi daha çok parasal konuların gündemde olacağını düşünüyorum. Eğer geçmişte yaptığınız bazı harcamalar varsa, dörtüsel ve duygusal harcamalar yaptıysanız, kariyer gelirlerinizdeki artış ve harcamalar arasındaki dengesizlik sizi biraz yorabilir. Bununla beraber arkadaşlıklar ve dostluklar veya gelecekten beklentileriniz noktasında aslında tutkularınızın başka yönde olduğunu, hayatınızdaki durumların başka bir alanda olduğunu ve bu gerilimin sizi biraz yorduğunu fark edebilirsiniz. Bu etkilerle beraber gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. 5 Şubat tarihine geldiğimizde ise Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay 16 derece Aslan Burcu'nda meydana gelecek. Önemli bir dolunay. Sizin için ekstra önemli bir dolunay. Ve bu dolunayın aynı zamanda burcunuzdaki Uranüs ile de bir kare görünümü. Söz konusu ve e, ikinci elinizdeki Mars'la güzel bir açısı var. Şimdi dördüncü elinizde meydana gelen bu dolunayla beraber aslında artık bir takım şeylerin kararını veriyorsunuz. Belki uzun zamandır evliliğinizle alakalı problem yaşıyorsunuz evinizle alakalı yuvanızla alakalı ebeveynlerinizle alakalı belki uzun zamandır içsel anlamda o kadar huzursuz ve konforsuz hissediyorsunuz ki yani en güvendiğim dediğiniz yerde bile evinizde bile pijamalarınızı giyip elinize kahvenizi aldığınız zaman bile rahat hissetmiyorsunuz kendinizi e çok da haklısınız çünkü zor zamanlardan geçtiniz. Ama artık demek ki bir şeyler değiştirmeniz gerekiyor sevgili burçları Yani Şubat ayının özellikle ilk yarısı size bunları hatırlatacak. Yani artık hayatında bazı dengeleri değiştir. Eski konfor alanında eski konforu bulamayabilirsin. Eski rahatlığı bulamayabilirsin. Bu kiminiz için aile evi olabilir, kiminiz için evliliğiniz olabilir, kiminiz için sadece içsel bir huzursuzluk dahi olabilir. Yani mevcut durumunuzu... Değiştirmenizin şart olduğu, artık bazı şeylerden özgürleşmeniz, artık bazı isteklerinizi yerinize, yerine getirmenizin şart olduğu bir süreç ki e, bu noktada Mars'ın ikinci evdeki desteği aslında ev almak istiyorsanız, taşınmak istiyorsanız, evet elinize bir miktar para geçebilir, yatırım yapabilirsiniz, bu anlamda birçoğunuz. Bununla beraber... E, Kendinizi bulunduğunuz konumdan çıkarmak isterken bir şekilde tembellik enerjisine düşüyorsanız Mars 2. evden size cesaret verecektir. Kendine güven, kendine inan ve bu değerle aslında kendi gücünle beraber hareket et diyecektir. Yani... Açıkçası tırnağına güvenen başını kaşıyacak yani bu süreçte ve aslında bunun cesaretini de Mars size verecek. Çünkü Mars uzun zamandır ikinci evinizde pozisyonda olduğu için özgüvenle alakalı sorunlar ve sıkıntılar yaşadınız. Yani kendinizi yetersiz ve değersiz hissettiniz. Bazen mali anlamda sıkıntılar yaşadınız. E, kazançlarınızla alakalı dengesizlikler oldu. Şimdi ise artık bu cesareti bu enerjiyi tekrar toplama zamanı bu donlarla beraber gelen kriz aslında sizi biraz sirkeleyip kendinize getirecek gibi gözüküyor. 10 Şubat tarihine geldiğimizde Merkür-Plüton kavuşumu var. Ee, bu kavuşum 28 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek ve bu kavuşum gerçekten önemli sizin açınızdan. Ee, özellikle Plüton'un tabii ki Oğlak Burcu'ndaki geçişiyle hayatınızda e, inançlarınızla alakalı, e, bununla beraber belki bakış açınız, vizyonunuzla alakalı, belki çok fazla yargıladığınız, çok fazla değer yargılarınızı sorguladığınız, çok fazla yeni insan tanıdığınız ve çevre değiştirdiğiniz, belki de taşındığınız süreçler yaşadınız. şimdi ise hayatınızda yeni bir yol var. Belki birçoğunuz için şehir değiştirmek, ülke değiştirmek Bakış açısı değiştirmek, vizyon değiştirmek, inançlarıyla alakalı büyük değişimler yaşamak gibi. Bunların kararını almak, bunlarla alakalı artık bir takım adımlar atmak, belki de bunlarla ilgili haberler almak gibi gündemler var. Yine yargısal konularda gündemleriniz varsa burada da bir takım önemli haberler, evraklar elinize ulaşabilir sevgili boğa burçlarım. 11 Şubat tarihine geldiğimizde Merkür'ün kova burcu geçişi başlıyor. Merkür'ün kova Burcu geçişiyle beraber artık geleceğinizle alakalı önemli kararlar almak sürecini başlatıyorsunuz. E, bu noktada ilgili yerlerle görüşebilirsiniz. E, belki birilerinden destek görmek için e, talepte bulunabilirsiniz. Bu anlamda artık e, toplumsal arenaya çıkmaya hazırlandığınız bir süreçtesiniz ve kariyerinizle alakalı e, güzel bir etki yaratacağını düşünüyorum. 15 Şubat tarihine geldiğimizde ise venüs neptün kavuşumu etkin olacak. Bu kavuşum 28 derece Balık Burcunda meydana geliyor. E, bu kavuşumla beraber tabii ki aslında bir takım haritaların mucizevi etkiler alacağını düşünüyorum. Özellikle e, bu dereceler tetikleniyorsa haritanızda ki sizin haritanızda da bu etki 11. evde bir hayaliniz gerçekleşebilir sevgili Baba Burçları. Yani uzun zamandır acaba olur mu ya hani e, boş boşuna doyumitlenmeyim dediğiniz bir hayaliniz gerçekleşebilir. Bilhassa mesleki anlamda, bilhassa hedeflerinizle alakalı konularda büyük düşündüğünüz, büyük istediğiniz o konu her neyse bununla alakalı güzel bir gelişim olabilir. Elinize büyük bir para geçebilir. Aynı zamanda 11. büyük kazançlar evidir. Kariyer gelirlerinizle alakalı muhteşem değişimler yaşanabilir veya gerçekten şahane bir dostluk kurabilirsiniz. Dostlarınızdan destek ve yardım da görebilirsiniz sevgili Boğa Burçları. 16 Şubat tarihinde ise yine önemli bir kavuşum var. Güneş-Satürn kavuşumu yaşanacak. 27 derece kova burcunda. E, bu kavuşum aslında belki e, işiyle alakalı sorunları olan boğa burçları varsa... Sağlam ve stabil bir işe girme, belki kalıcı ve kadrolu bir işe girmek gibi değerlendirilebilir. Bununla beraber aile büyükleri bilhassa baba veya baba yerine geçen otorite konumundaki kişilerle alakalı gündemler etkin olacağı anlamına gelebilir. Aynı zamanda evlilikse gündeminiz, evlilik için artık tamam mı devam mı yani bu evlilik için çabalayacak mıyım, çabalamayacak mıyım, mücadele edecek miyim? Çünkü zor bir süreç, uzun bir süreç bununla alakalı ne gibi etkiler doğuracak süreç hayatımda diye düşünebilirsiniz ve bazı kararlar alabilirsiniz geleceğinizle alakalı sevgili Boğa burçları. 20 Şubat tarihine geldiğimizde e, balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay önemli çünkü biliyorsunuz Mart ayında Artık Satürn balık burcuna geçecek ve bu yeni ay ile beraber Satürn'ün balık burcu temasının ilk izlerini hissetmeye başlıyoruz. Çünkü 1 derece balık burcunda ve Satürn'e kavuşumda etkili olacak bir yeni aydan bahsediyoruz. Ve bu yeni ay sizin 11. evinizde etkin olacak. Satürn de önümüzdeki 2,5 yıl boyunca zaten 11. evinizde ilerleyecek. Satürn'ün balık burcu geçişine dair bir video paylaştım. Kanalda mevcut bakabilirsiniz. Oldukça uzun bir video. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi burada satürnün 11. elinizde meydana getirdiği bu yeni ay enerjisiyle beraber ne gibi gelişmeler olabilir? Belki birçoğunuz yeni bir işe girebilirsiniz. Belki yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Dediğim gibi yeni bir dostluk, sağlam bir dostluk kurabilirsiniz. Kadrolu bir işe girebilirsiniz. Mevcut işinizde garantili kadrolu bir konum elde edebilirsiniz. İtibarınız, ünvanınız artabilir. Hak edişlerinizi almaya başlayabilirsiniz. Toplumsal nazarda hak ettiğiniz noktaya ulaştığınızı hissettirecek bir yenilik söz konusu olabilir. Bununla birlikte tabii ki hedefleriniz varsa, idealleriniz varsa, hayalleriniz varsa, bunlarla ilgili de aslında sağlam ve emin adımlarla ilerleyebileceğiniz güzel bir etki yaratacak gibi gözüküyor bu kavuşum ve bu yeni ay. Bakalım özellikle haritalarınızda dereceler tetikleniyorsa daha şahane olacaktır. 20 Şubat tarihinde Venüs Koç Burcuna geçiyor. Venüsün Koç Burcu geçişiyle beraber özellikle ee, tabii ki ikili ilişkilerde biraz daha kendi içinize kapandığınız, kendi içinizdeki güzelliklere yöneldiğiniz varsa gizli aşk, gizli ilişki gibi meselelerde de e, etkin olacağınız bir süreç söz konusu olabilir ama mali kayıplara karşı dikkatli olmakta yine fayda olacaktır. Venüs 12. evinizde ilerlerken sevgili boğa burçları bu anlamda aslında bol bol kendinizi rehabilite etmek, size ruhsal anlamda iyi gelen uğraşlarla ilgilenmek çok etkili olacaktır diye düşünüyorum. 21 Şubat tarihinde Merkür Uranüs karesi var. Merkür 14 derece kova burcunda, Uranüs 14 derece boğa burcunda bulunacak. Bu etkileşim de aslında ayın başında bahsetmiş olduğum Güneş-Uranüs kavuşumuyla aynı derecelerde. Yani yine e, 3 Şubat tarihinde benzer bir etki yaşadıysanız, burada bir tetiklenme olacak. Orada açılan günden burada artık netliğe kavuşacak. Bununla alakalı bir karar, bir teklif, bir haber gelmeye başlayacak. E, özellikle tabii yine 1. eviniz ve e, bu anlamda 10. eviniz olduğu için geleceğinizle alakalı bir karar almanız isteniyor sizden sevgili boğa burçları. Yani... Bir ilişkinin gidişatı, bir kariyer, kariyer planlamasının gidişatı, gelecekle alakalı artık radikal ve e, özgürlükçü bir karar. Bazı şeylerden kurtulduktan sonra, arındıktan sonra ilerleyebileceksiniz. Zaten geçtiğimiz bir yıl aslında Size bunları gösterdi. Üzerinizdeki toksik yüklerden kurtulmayı, tutunduğunuz, sarıldığınız şeylerin aslında size ne kadar zarar verdiğini ve özgür olduğunuz zaman ne kadar da iyi hissettiğinizi fark etmeye başladınız. İşte bunlarla alakalı kararlarda yine bu tarihlerde tetiklenebilir. 22 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür ve Mars arasında çok güzel bir kontak var. Merkür 16 derece kova burcunda. Mars ise 16 derece ikizler burcunda bulunmakta. Şimdi e, bu görünümle beraber tabii biraz daha motive olduğumuz, e, istediğimiz e, yeri hareket ettiğimiz ve istediğimizi söylediğimiz bir etki e, yaratacaktır. Merkür 10. evinizde ve Mars 2. evinizde demek ki daha çok kazanmak için kendi değerinizi e, ve kendi yerinizi sağlayabilmek adına kariyerle alakalı belki ilgili kişilerle görüşmek, belki resmi Görüşmeler yapmak, belki yeni bir işe girmek, belki zam veya terfi teklifinde bulunmak patronunuza e, bu tarz eylemlerde de bu tarihlerde destekleniyor olacaksınız. Sevgili boğa burçları tabii ki e, özel olarak haritanızın almış olduğu etkileri danışmanlıkta e, daha rahat bir şekilde görebiliriz. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bereketli bir ay olur sizler için.